DİA kazançlı bir yapıya sahip. En önemlisi gelirin sürekli olması. İlerleyen yıllarda müşterinin diye ile ilişkisi ve bayinin müşteri ile ilişkisi devam ettiği sürece kazanç devam ediyor. Biliyoruz ki aradığımız her zaman diyeye ulaşabiliyoruz ve çözüme ulaşıyor sorunumuz. Diya'yla tanışmam bayi bir arkadaş vasıtasıyla oldu. Diya satış müdürüyle beraber beni ziyarete gelmişlerdi. Ürünü inceledim, hoşuma gitti ve bayi olmaya karar verdim. Güvenilir ve Bulut'ta bir yazılma ihtiyacım vardı. Çağ bunu gerektiriyordu. Diya tam olarak hem Güvenilir hem Bulut'ta hem tüm platformlarda çalıştığı için aslında ihtiyacımı karşıladı. Diya merkez bölgemde bir talep olduğunda bana yönlendiriyor. İhtiyaç duyarsam satış temsilcim hem fiziki olarak eğer uzaktan bağlanması gerekiyorsa online olarak bağlanıp demomda yardımcı oluyor diye kendi kendini satabilen bir program. Çünkü bulutta çalışması, güvenli olması ve günden güne TV reklamları ve sosyal medyayla desteklendiği için bilinirliği artan bir yazılım firması. Genel anlamda müşterilerimiz mevzuat gereği yapılan güncellemelerde DİA'nın anında tepki vermesinden akşam çıkan kanundaki bir mevzuatın bile sabah DİA sunucusunda hazır olmasından memnun özellikle genel muhasebe kullanan müşterilerimiz defter gönderme zamanı aldığı destekten memnun, özel raporlarla sunduğumuz hizmetlerden memnun her işletmeye özel bir kurgu yapmaya özen gösteriyoruz müşterinin ihtiyacını belirleyip çalışma sistemini belirleyip programı ona uygun bir hale getiriyoruz. Diye her konuda bir defa yanımızda en küçük bir destek duyduğumuz anda özellikle müşteriyle yaptığımız satışlarda geri dönüşüm ya da müşterinin destek talebinde arada kalmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki aradığımız her zaman diye'ye ulaşabiliyoruz ve çözüme ulaşıyor sorunumuz. Müşterinin diye ile ilişkisi ve bayinin müşteriyle ilişkisi devam ettiği sürece kazanç devam ediyor. Dia da birçok yazında olmayan register sistemi var. Onun için taslattı riski yok. Dia kullan, işine özgürlük kat, işine dia kat.